Firma, şube ve depo nasıl tanımlanır? Diyanına sayfası üzerinde arama alanına veya f 10 tuşu ile arama menüsüne geldiğimizde firma yazarak firmalar listesini görüntüleriz. Sunucumuza yeni bir firma tanımlamak için aşağıdaki panelden ekle diyerek firma detayı sayfasını görüntüleriz. Firma kodu sunucumuza tanımlı firma sayısına göre sıralı olarak gelecektir. Firma adımızı ve firma yuvanımızı yazarız. Firma bilgilerimizi kaydederiz. Sistem oluşturduğumuz firma için dönem ekleme penceresi getirecektir. Dönem başlangıç ve bitiş tarihini seçerek kaydederiz. Dönem bilgileri alanında eklemiş olduğumuz dönemi görüntüleriz. Yeni dönem eklenmesi gerektiği durumlarda ilgili işlemlerin nasıl yapılacağını yeni dönem nasıl eklenir videomuzdan izleyebilirsiniz. Firmamızı oluşturup dönem ekledikten sonra genel bilgiler sekmesinde firmamıza ait adres bilgisi, İlçe, şehir bilgisi, posta kodu, ülke, telefon, fax, e-posta, vergi dairesi, vergi numarası gibi ilgili alanları doldurmamız gerekmektedir. Dövizler alanında firmamızın kullandığı dövizleri seçerek raporlama dövizi belirleyebiliriz. Şube ve depolar sekmesinde firmamıza ait istediğimiz kadar şube, şubelere bağlı olarak da Bilediğimiz kadar depo tanımlaması gerçekleştirebiliriz. Şube depo tanımlamalarının nasıl yapıldığını, şube takibi nasıl yapılır videomuzdan izleyebilirsiniz. Oluşturduğumuz firmaya yeni bir şube eklemek için aşağıdaki panelden ekle diyerek şube koduna F1 ile sıralı olarak gelecek şube kodunu getirebiliriz. Şube adını belirterek gerekli bilgileri tamamlarız. Daha sonrasında kaydederek pencereyi kapatırız. Sistem oluşturduğunuz şube için yetkilendirme yapmayı unutmayınız uyarısı verecektir. Depolar alanında oluşturduğunuz şubeye bağlı olarak otomatik depo tanımlaması gerçekleştirecektir. Mevcut depoyu değiştirmek için ilgili satırı seçerek aşağıdaki panelden değiştiririz. Veya yeni bir depo tanımlamak için aşağıdaki panelden ekle diyerek depo kodunu F1 ile sıralı getirebilir, Depoda ve diğer bilgileri ekleyerek kaydederiz. Sistem tekrardan yetkilendirme yapmayı unutmayınız yönünde uyarı verecektir. İşveren bilgileri sekmesinde işveren bilgilerine ait ilgili alanlar bulunmaktadır. Buradan işverene ait ticaret sicil numarası, adı, soyadı, TC kimlik numarası, e-posta adresi, web adresi gibi ilgili alanlar bulunmaktadır. Kimlik bilgileri alanında diğer bilgiler yer almaktadır. Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir sekmesinde muhasebecimizin bilgilerini doldurabileceğimiz alanlar bulunmaktadır. Eğer muhasebecimiz serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ise ilgili alanı işaretleyerek bilgilerini eklememiz gerekmektedir. Eğer muhasebecimiz yeminli mali müşavir ise ilgili alanı işaretleyerek ilgili bilgilerini doldurmamız gerekmektedir. Diğer bilgiler sekmesinde, Noter bilgileri ve diğer bilgiler bulunmaktadır. E-devlet sekmesinde firmamıza ait e-belge alanları bulunmaktadır. Firmamız e-devlet kullanıyor ise ilgili alanı işaretleyerek, e-fatura kullanıyor ise ilgili alanı işaretleyerek, e-irsaliye kullanıyor ise ilgili alanı işaretleyerek, e-arşiv kullanıyor ise ilgili alanı işaretleyerek, e-müstahsilik kullanıyor ise ilgili alanı işaretleyerek Yeri kalan gerekli alanları DIA destek ekibi tarafından doldurularak test edilmesini sağlayabiliriz. Eğer firmamız otel olarak takip edilecekse ilgili otel olarak takip edilsin mi alanını da işaretlememiz gerekmektedir. Fatura bilgileri alanından misafir fatura carisi, misafir faturası satır hizmeti, otel faturası satır hizmeti gibi bilgilerimizi seçerek işlemlerimizde ön tanı gelmesini sağlayabiliriz. Ortak bilgileri sekmesinde. Firmamızın ortakları var ise ortak bilgilerin tuttuğumuz alandır. Burada genel müdür bilgileri, yönetim kurulu bilgileri, ortak bilgileri ve alanlar bulunmaktadır. İlgili alanları doldurduktan sonra firmamızı kaydederiz. Oluşturduğumuz firmaya yetkilendirme yapmak için yeni bir sayfa açarak arama alanına kullanıcı yazdığımızda kullanıcılar listesi ekranını görüntüleriz. Oluşturduğumuz firmada yetkilendirme yapmak istediğimiz kullanıcıyı seçerek Aşağıdaki panelden değiştiririz. Firmalar alanından oluşturmuş olduğumuz firmayı seçeriz. Firma satırına tıklayarak klavyemizin boşluk tuşu ile yetkilendirme işlemini gerçekleştirebiliriz. Tüm firmaya yetkilendirme yapmak istemiyorsak, ilgili satırlara gelerek klavyemizin boşluk tuşu ile kırmızı işaretleme yapmamız gerekmektedir. Veya daha detay bir yetkilendirme yapmak istiyorsak, Tekrardan satır başlığında bulunan işaretten alt başlıkları görüntüleyebiliriz. Yetkilendirme yapmak istediğimiz satırı seçerek klavyemizin boşluk tuşu ile yeşil işaretleme yapmamız gerekmektedir. Yetkilendirme işlemimizi kaydederek sayfadan çıkarız. Oluşturduğumuz firmaya giriş yapmak için firma değiştirmemiz gerekmektedir. Bunun için ekranımızın sağ alt kenarında bulunan panelden firma değiştir ile İlgili firmamıza giriş yaparız.